Herkese merhaba ben Tolga Özbek. 18 Mart tarihi yaklaşırken haklı olarak izleyicilerimiz büyük bir heyecanla Milli Muharip uçak ne oldu? Fabrikadan ne zaman çıkartılıyor? Milli Muharip ile birlikte Hürjet Atak 2 için ilk uçuş 18 Mart mı? diye sormaya başladılar. Biz de gözlerimizi TUSAŞ'a çevirmiş durumdayız. TUSAŞ'a çevirirken bir taraftan da bugün savunmasanayist.com internet sitesinden çok özel iki fotoğraf Geldi haberini yaptı. Değerli gazeteci arkadaşım Anıl Şahin burada Milli Muharip Uçak yer testlerinde görülüyordu. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz ay sizlere bir haber vermiştik. Milli Muharip Uçak motor çalıştırdı diye ve 18 Mart'ta da bir tören planlanıyordu. Ancak bu tören Nisan ayına ertelendi. Nedeni de yaşadığımız deprem felaketi sonrasında biraz daha gündemin soğuması, acıların soğumasını beklemek. Motor çalıştırdıktan sonra ki bu fabrikada hedef motor çalıştırılarak taksi yapılmasıydı. Testler planlandığı gibi gidiyor. Uçak motoru çalıştırdıktan sonra yerde taksi testlerine taksi olarak adlandırılıyor. Uçağın yerde gitmesi bu testlere başladığı öğrenilmiş oldu. Uçak motor çalıştırma işlemleri bu fabrikada üretim tamamlanmasından sonra uçak boyandı. 2 ton gri kamuflaje sahip milli muharip uçak. Daha sonra motor test sahasına götürülüyor burada motorlar çalıştırılıyor motorlarda biliyorsunuz bilgi tekrar yapıyorum şu an General Electric imalatı f 110 129 serisi motorlar bizim F-16'larda kullanılan e, Block 50 ve 50 Plus'ta kullanılan motorlar bunlar bu testler yapıldı arkasından da iniş takımları üzerinde yerde yürüme yani taksi testleri başlıyor bunun sonrasında ne olacak uçak açısından konuşuyorum Taksi testleri devam edecek, pist içerisinde hızlanma çalışmaları başlayacak, belirli bir süratte kadar yavaş yavaş işte 20 natt, 30 natt, 40 natt, 50 natt gibi yavaş yavaş kalkış süratine kadar gelecek, kalkış süratinden de bir tık önce artık o süratte ya pilot kalkışı iptal ediyor ya da hızlanıp kalkışına devam etmesi lazım bir karar noktası buraya kadar yapılacak, bunun sonrasında da ilk uçuş hedefleniyor. İlk uçuş için daha önceden de size paylaşmıştım. Genel Müdür profesör, doktor, Temel Kotil bu konuyla ilgili bilgiler vermişti. Uçağın ilk versiyonu bu yıl sonuna kadar ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Uçağın gerçek isterlerdeki standartlarındaki bir sonraki modeli de 2025 için ilk uçuşunu yapacak. Amaç bu üretilen uçakla birlikte bazı temel uçuş testlerinin gerçekleştirilmesi bunu basitçe size işte bir otomobil düşünün motoru var aksamı var yürüyor ama diğer sistemleri yok gibi çok basit bir şekilde açıklayabilirim sonuçta milli muhalif çok çok farklı özelliklere sahip bir motor olacak gerçek üretimi yapılacak 40 adetlik ilk etabı 40 adet bu 2025 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirecek bunlar 4.5. nesil uçaklar sonrasında ise 5 gerçek 5. neste geçiş için işte yerli veya yurt dışında ortaklığı yapılacak motor ve diğer sistemler uçak üzerinde yer almaya başlayacak. Şu anlık gelişmeler milli muariple ilgili bu kadar. Hürjet biliyorsunuz hatırlayacaksınız geçtiğimiz ay yine motor çalıştırması ile ilgili size bazı görüntüler paylaşmış. Bunlar hakkında yorum yapmıştık motor çalıştırdı hürjet. Onunla yer testleri devam ediyor. Bakalım yakın bir zamanda uçuşu planlanıyor. Muhtemel bu uçuş Nisan ayı gibi olacak gibi gözüküyor. Nisan ayında bu olurken muhtemel bu tören yapılacak Milli Muharab'in aynı gün hürjetinde uçması söz konusu. Atak 2 biraz daha beklenenden yavaş gidiyor. Belki fabrikadan çıkış törenini Atak 2'nin görebiliriz. Ee, ama üç projede gerçekten çok çok çok önemli. Ve TUSAŞ tarihi açısından da bunları aynı anda uçurmak e, oldukça zor. Ama en azından e, ete kemiğe kompozite bürünmüş olarak bunları göreceğiz. Benim aklımdaki tek soru var. Malum bir seçim dönemi içerisine girdik. Buralarda havacılık ne gerektiriyorsa acele etmeye gerek yok. Bazı sistemler bunlar Türkiye'nin ilk defa yaptığı sistemler. Bırak onu dünyanın çok önde giden ülkeleri bile birçok sorunlarla boğuşabiliyorlar. İşte bir F-35 kaç yılda oluyor? İşte bir Boeing 787 veya diğer başka projeler bazen beklendiği gibi gidemiyor biliyor. Son anda teknik bir problem çünkü Önemli olan uçuş emniyeti. Bunları acele etmeden gerçek anlamda Yaparak güzel bir şekilde ilerletmek lazım. Öbür türlü e, bazı şeyleri ne yazık ki siyasete kurban e, vermeyelim Allah korusun bir şey olduğu zaman bunların geri dönüşü çok çok zor. Çünkü kamuoyu bu konuyla ilgili çok yüksek beklentilere girmiş durumda. Tabii bu 3 projeye bir taraftan da Anka 3'ü de eklemek lazım. Malum TUSAŞ'ın yaptığı jet motorlu insansız hava aracı hava yer görevleri için geliştirildi. O projeden de merakla herkes sonuçları bekliyor. Önümüzdeki günler TUSAŞ için oldukça heyecanlı. Güzel güzel haberler geleceğini umuyorum ben. Ama onun öncesinde aksamadan bu programları düzgün bir şekilde yürütmek gerekiyor. Neden diye sorunun cevabını sorduğumuz zaman hemen şunu ortaya koymamız lazım. Malum şartlar nedeniyle Milli Muharip uçağın bugün önemi çok çok fazla. Aynı şekilde... Hürjet de çok çok önemli bir proje. TUSAŞ için keza Atakiki veya Anka 3'te bu projelerin aksamadan düzgün bir şekilde devamı çok çok önem arz ediyor. Gelişmeler bu kadar. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak gelişmeleri yine size aktarmaya devam edeceğim.